Bugün 6 Haziran 2022 Pazartesi Ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay saat 2.12'de Merkürle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Sabahın erken saatlerinde sinir sistemimiz hassas olabilir, huzursuzluk, gerginlik hissedebiliriz, uyku sorunlarıyla da karşılaşabiliriz. İletişim ve ulaşında gecikme problemleri oluşabileceğinden trafikte ve yolculuklarda da dikkatli olmakta fayda var. Ay sabah 9.21'de Başak Burcu'na geçecek. Yolculuğa çıkmak veya önemli işlerimize başlamak için ayın boşluktan çıkmasını beklemekte daha doğru olabilir. Önümüzdeki iki gün Başak Burcu'nda ilerleyecek olan ay, iş, çalışma, hizmet, eğitim, üretim, günlük hayatımızın rutinleri, sağlığımızla ilgili konuları da ön plana taşıyabilir. Merkür Boğa burcunda retro hareketini tamamlayarak ilerlemeye başladı. Venüs bugün kendi yönettiği Boğa burcunda. Akşam saatlerinden itibaren Başak burcundaki Ay Venüs'le üçgen görünüm yapmaya başlayacak. Güçlenen toprak elementinin enerjisiyle kendimizi daha huzurlu ve güvenli hissedebiliriz. Uzun vadeli görev ve sorumluluklara da daha fazla odaklanırken, planlı ve düzenli hareket edebilir olaylara mantıklı ve objektif yaklaşabiliriz. İş, kariyer, maddi durumumuz, günlük yaşamımız, sağlığımızla ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilir, alışkanlıklarımızı düzenleyebilir, yeni bir beslenme veya diyet programına da başlayabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.